Tamam lan uzaylıya gidiyoruz. Ay sizin şey ne yapacağız yapacağız. Hadi uzaylıya gidiyoruz. Hadi bakayım. Uzaylıya gideceğiz. Aha oradan buradan da görünüyor uzaylı. Vay. Okay. Ha, şimdi. gördü, et. Evet, burası uzaylı. Bunun için ayrı planlarım vardı ama ee, evet arkadaşlar şey gizemli dosyaların başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. E, bu bölümde uzaylıları e, konuşuyoruz özellikle. Ve e, gördüğünüz gibi bariz bir şekilde bir uzay gemisi var. Yani bilmiyorum bunun uzay gemisi olduğunu görmek şu noktada çok da özel skiller şeyler gerektirmiyor. Bu bir uzay gemisi. Uzaydan düşmüş yani buraya ve düşmüş. Şurada da kan var. Demek ki bir yere gidiyor. Şuraya mı? Gönere gidiyor. Evet. Evet şurada uzaylı kan izlerini takip ettiğiniz zaman bir yere ulaşacağız da uzaylı kan izleri nereden devam ediyor? Göremiyorum. Okay, geldik. Kanalizlerini takip ettiğiniz zaman bakalım bu gizemli yaratığın peşinden koşabilecek miyiz? Evet, şöyle girelim bakalım. Gizli gizli yaklaşacağız ve inceleyeceğiz. Evet Uf. evet. Aha, uzaylı baya uzaylı diye yazıyor gördüğünüz gibi. Orada duruyor uzaylı. Burada kemikler de var. Oha koval kimi bayağı insan yemiş lan bu şerefsiz. Bayağı insan yemiş yani. Gördüğünüz gibi şurada duruyor uzaylının kendisi. Biraz şey böyle evet. Ah kıçım ağrıyor, ah dizim ağrıyor diye şey yapıyor. Şöyle yüz ifadesinden de pek hoş bir şey olmadığını görebilirsiniz ama şu ilginç bir şekilde bizim atmosfereferimize nefes alabiliyor. Ha bak kaskı falan açık yani şu an. Evet şu an bir şey oldu. Hayır, hayır hayır hayır. Evet uzaylıya bakalım silahı atabilecek miyiz? Osman Paşa uzaylıya karşı işte medeniyet. insanlığın medeniyeti. Ha. Hakikaten uzaylıya şey yaptık. Onu ben alayım ben kaval kemiğine. Çünkü kemikleri toplarız. Hayır hayır yok öyle bir şey. Uzaylı kardeş yok öyle bir şey. Vurayım mı lan acaba? Abi sıksana patlat toka Eh be. Ay be. Patlattım uzaylıyı. Öylece patlattım ha. <gülüyor> Band wheneşler et. Evet. Burada hakikaten radyo dinleyerek <gülüyor> şu arkadaşlarla beraber bira içerik hayatına devam ediyormuş uzaylı. Us bermisi. Uzaylı tabancası tabanca. Evet. Uzaylı tabancası tabanca tabii ki. E, tabii ki öyle. E, uzaylı tabancamız da oldu. Güzel. Hadi bakalım. Size böyle bir hizmetle sunmuş oldum. Bu bölümde de uzaylıyı öldürmüş olduk. Kanı yeşil çünkü. E, vejeteryan bunlar. Hep bitki yedikleri için, yeşillik yedikleri için kanı yeşil. E, çok fazla yeşillik tükettikleri için de e, güçlü bir medeniyetler var. E, burası hiçbir bir mezar lan burası. Her yer her yerde kemik var. Bu uzaylıdan önce de... Çok creepy bir yermiş ha. Evet uzaylıyı da tokatlamış olduk. Çünkü Osman Paşa. Anladın mı? Hani biz medeniyeti kurduğumuz zaman... Bütün galaksi de duyulacak. Sadece dünya medeniyetini canlandırmayacağız galaktik bir medeniyet kuracağız.